2006'da herhangi birisiyle, özellikle de bir emlakçıyla konuşsaydınız size ortalama değerlere bakıldığında ev fiyatlarının her zaman yükseldiğini söyleyecekti. Tabii istisna olarak petrol fiyatlarının artması ya da Teksas'taki gibi işten çıkarmaların artması gösterilebilir. Bunlar istisna olarak gösterilebilir çünkü bunların sonucunda o bölgede ev fiyatları düşer. Michigan'da da işten çıkarılma oranları arttığı için ev fiyatları düşecektir. Ama dediğim gibi, ülke geneline bakıldığında, ev fiyatları her zaman bir artış sergiler ve bu büyük bunalımdan beri geçerliğini sürdürmekte. Ev fiyatları, her yıl yaklaşık olarak yüzde 1 değerinde artış gösterir. Gerçekte, yüzde 1'den biraz daha azdır ama ortalama olarak, ev fiyatlarının bu değerde arttıklarını kabul edebiliriz. Ama son 10 yılın başında, inanılmaz bir şey gerçekleşti. Bunun ne olduğunu size birazdan açıklayacağım. Karşımda Case-Shiller Endeksi var. Bu, Amerika'daki yıllık ev fiyatı artışını gösteren bir sistem. Bulduklarımın arasında ev fiyatlarını en iyi tahmin eden sistem buydu. O yüzden bu endeks üzerinden gideceğiz. Bu sistem medyan değerini medyan değerini bulmaktan daha iyi. Çünkü Case-Shiller Endeksi aynı evin üzerindeki değer artışını gösteriyor. Bu da tabii ki daha gerçekçi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Belki daha sonra bu endeksi nasıl hazırladıkları ile ilgili başka bir video yaparım. Eğer endeksimize dönecek olursak, 2000 yılında diyelim ki bir evin fiyatı 100.000 dolarmış. 2004'te ise ülke genelindeki bütün evlerin değeri %46 oranında artış göstermiş. Buradaki endeks ülke genelindeki değerleri gösteriyor. 2006'da, değerlerin en yüksek olduğu yılda, bu artış miktarı yüzde %88 88'e ulaşmış. Yani fiyatlar 2000'den beri, yani 2000 yılından beri, neredeyse iki katına çıkmış. Tabii ki bu durumun sonucunda aklımıza gelen soru, bu duruma neden olan, sebep olan şey neydi? Yani fiyatların bu kadar hızla artmasının sebebi neydi? Amerikan tarihinin geneline bakıldığında hiçbir zaman ev fiyatları bu kadar hızlı bir artış göstermemiş. Özellikle de ekonomiyi daha geniş kapsamlı incelediğimizde. Peki o zaman yakın zamanda olan olayları bir düşünelim. Biraz karmaşık bir giriş yaptım galiba ama şimdi söylediklerimi açıklamaya başlayayım. Öncelikle herhangi bir şeyin fiyatın artması için ne olmalıdır? İnsanların taleplerinin arzdan daha yüksek olması gerekiyor değil mi? O zaman muhtemel senaryolarımızı incelemeye başlayalım. Evlere olan talebin artmasını sağlayan etkenler neler olabilir? Bunu yazalım. Talep etkenleri. Belki insanlar piyasada mevcut olan konut sayısından daha fazla konut istiyorlardır. Yani nüfus artışının çok olması evlere olan talebin artmasına sebep olmuş olabilir. İlk etkenimize nüfus yazalım o zaman. Mevcut ev miktarı da arzımız. Evet, şimdi popülasyonun artması talep etkenlerinden birisi, dedik. Başka neler olabilir? Tabii ki de gelir artmış olabilir, değil mi? Belki birçok insan daha çok gelir elde ettikleri için daha zengin oldular ve bu yüzden de alacakları ev için daha çok para ödeyebilirler. Peki, arzımız nedir? Yeni yapılan evler. Eğer bu klasik arz-talep mantığına ilerleyeceksek, ev fiyatları peki neden o zaman 2000-2004 arasında yüzde 40 artış gösterdi ya da neden 2000-2006 arasında yüzde 80 artış gösterdi? Bakarsak bu faktörlerin bu faktörden daha hızlı büyümüş ya da artmış olması gerekir. Yani nüfus ya da toplam gelir, yeni evlerin yapılma hızına kıyasla daha hızlı bir şekilde artmış olmalı. Bakalım durum gerçekten de böyle miymiş? New York Times Gazetesi'nden aldığım bir makale var. Ya da Google'dan araştırma yapıp benzer hatta daha iyi sonuçlar bulabilirsiniz. Bu benim hızlıca yaptığım araştırmada karşıma çıkan iyi bir örnekti. Bu yüzden temel olarak bu makaleyi alacağım. Ekrana bakayım çıkarabilecek miyim burada. Evet işte burada bu bahsettiğim makale. Burada küçük bir grafik var. Bu grafik, belirli yıllarda ödenen vergi miktarlarına dayanarak çıkarılan ortalama gelirlere göre çizilmiş. Eğer bakarsak, 2004, düzeltiyorum, 2000 ve 2004 arasında beklediğimizin aksine, gelir miktarında bir azalma olmuş ki bu gerçekten de çok ilginç bir durum. Bunu makaleyi bakayım, biraz daha ortaya alabilir miyim? Evet, güzel. Makalenin dediğine göre, bu grafik enflasyona oranlayarak yapılmış bir grafikmiş. Toplam gelir, %1.4 oranında azalmış. Ama bu yıllar arasında popülasyon arttığı için aslında gelirdeki azalma bu değerin yaklaşık iki katı kadar olmak zorunda. Yani yaklaşık yüzde üçlük bir azalma olmuş. Bunu şimdi kafa karıştırmayacak bir şekilde söylemek gerekirse, bu grafik toplam gelirin yüzde 1.4'lük bir oranda azaldığını gösteriyor. Ama bu süreçte popülasyonda %1.5-1.5 oranında arttığı için aslında kişi başına düşen azalma miktarı %3 olmuş oluyor. Şimdi yine hiçbir karışıklığa e, mahal vermemek için bir kez daha özet geçeceğim. Önce bildiklerimiz neler gözden geçirelim. Biliyoruz ki, 2000'den 2004'e kadar nüfus kabaca yüzde bir buçukluk bir artış göstermiş. Unutmayın, bu ülke genelindeki değer. Yani çok da büyük bir artış değil. Karışıklık olmasın, yani yüzde 1.5'lik artış, dört yıllık bir zaman dilimi içinde elde edilmiş. Bu değeri yıllık olarak incelersek, o zaman yüzde birden bile az olacak. Toplam geliri incelersek de, buradaki değerler her ne kadar vergi ödeme verilerine dayanılarak oluşturulmuş olsa da aslında aslında gayet mantıklı bir yol izleyerek bu grafiği ortaya çıkarmışlar. Bakalım, ödenen toplam vergi vergide yüzde üçlük bir azalma yaşanmış. Yani New York Times makalesinin bize söylediğine göre toplamdaki mevcut, yani toplamda mevcut olan para aslında azalmış. Yüzde 1,4 oranında azalmış. Şimdi bütün bunlara bakınca, toplam geliri artmış büyük bir nüfusun yeni ev arayışında olduğu düşüncesi pek mantıklı tınlamıyor değil mi? Ama yine de emin olalım. Belki kim bilir, bazı sebeplerden dolayı birçok ev yıkılmak zorunda kalmıştır. Ya da toplamda yapılmış olan evlerin miktarı, bu nüfus artışını karşılayabilecek kadar fazla değildi. Bakalım buna yönelik bir veri bulabilecek miyiz? Araştırmam esnasında karşılaştığım bir şeyi şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Burada diyor ki, 1999 yılına göre yazılmış, Amerika'da toplamda tahminen 115 milyon konut mevcutmuş. O zaman kabaca diyebiliriz ki, 2000 yılında da 115 milyon konutumuz var. Bu zaman dilimi içinde kabaca kaç tane yeni konut inşa edilmiş? Yüzde kaç oranla mevcut ev miktarı artmış? Bu sorulara cevap olarak da bu verileri buldum. Gördüğünüz gibi bu değerler yıllık olarak yapılan yeni ev sayısını gösteriyor. Bu işin bütün matematiğiyle ile uğraşmayacağım şu an ama 2000 yılına gidip bakalım. 2000'den 2000'den itibaren 2001'e kadar olan değerlere bakarsak, burada binlik değerlerle göstermişler, Elimizdeki artışın tahminen 1,5 milyon kadar olduğunu görüyoruz. Yani bu değer tabii ki 2000 yılındaymış. Ama 2004'e geldiğimizde bu artış hız kazanmış. 2004'e geldiğimizde tahminen yılda 2 milyon ev yapılıyormuş. Yani ortalama olarak bakarsak, buradaki rakamları kullanıp net bir cevap alabiliriz ama Kabaca başına düşen yeni ev miktarı 1,8 milyonmuş. Tabii bu süreçte yıkılmış olan evleri göz önünde bulundurmuyoruz. Bu sadece sıfırdan yapılan yeni evlerin sayısı, yeni evlerin sayısı. Peki bu 4 yıllık süreç içerisinde toplam kaç tane ev yapılmış? Bu arada sadece 4 yılı ele alıyorum çünkü New York Times makalesindeki verilerimiz bu 4 yıla yönelik. Evet, 1 virgül 8 çarpı 4 ne yapar? Demek ki bu 4 yıl içerisinde 7 2 milyon yeni ev yapılmış. Başlangıçtaki değerimiz neydi? 115 milyon evdi. Yani 2000'deki sayımız buydu. Yine hesaplamamızı yaparsak, bu 4 yıllık zaman dilimi içerisinde yaklaşık yüzde bir oranda, yüzde evet, altılık bir oranda ev arzında artış yaşanmış. Yani mevcut ev miktarımız %6 oranında artmış, 2000 ve 2004 arası için konuşuyorum. Peki nasıl böyle bir durum söz konusu olabilir? Yani 2000'den 2004'e kadar bir sürü ev inşa edilmiş, arzımız %6 oranında artmış. Buna karşı talebe bakacak olursak da insanların toplam geliri ekonomik durgunluktan ötürü azalmış İnsanlar işlerini bırakmak zoruna kalmışlar ya da daha az çalışmayı istemişler. Bunun sonucunda da toplam gelir ülke çapında azalmış. Popülasyon artışına bakarsak o da oldukça düşük bir oranda artmış. Genel olarak insanların gelirleri azalmış. Bunun sonucunda da insanların evleri için yani bir ev almak için ayırabilecekleri bütçe de azalmış olmalı. Ama buna rağmen yeni yapılan ev sayıları artış göstermiş. Aynı zamanda bu yine dört yıllık dönem içerisinde ev fiyatları yüzde 46 gibi büyük bir oranda artmış. Bununla da kalmadığı gibi bu oran 2006'ya kadar artmaya devam etmiş ve yüzde 80'lere kadar çıkmış. Bu baya tuhaf bir durum. Ekonomi'nin temel teorileri bize, arz artıyorsa ve talep azalıyorsa, fiyatların ne olursa olsun azalması gerektiğini söylüyor. Peki ne olmuş da bu teoriye zıt işleyen bir durumla karşı karşıya kalmışız? Şimdi bunu biraz düşünelim. Burada bir arz talep teorisi var ve onun mantığına göre fiyatların düşmüş olması gerekiyor. Ama bu teorinin aksi gerçekleşiyor. Hatta Amerikan tarihinde hiç görülmediği kadar da büyük yani hızlı bir artış yaşanıyor. Önümüzdeki videoda size ev fiyatlarının böyle bir durumda neden bu kadar inanılmaz büyük bir artış gösterdiğini anlatacağım. Şimdi biraz meraklanın, görüşmek üzere.